Merhaba sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları geçtiğimiz ay sonunda Terazi burcunda bir yeni ay yaşadık. Bu yeni ay sizin haritanızın dokuzuncu evinde etkili oldu. Burada özellikle seyahatler, yeni yollar, araştırmalar, ruhsal çalışmalar, hukuksal gündemlerle alakalı konularda yeni bir takım başlangıçlarda bulunmuş olabilirsiniz belki. Bir yere taşınma fikriniz var, belki yeni bir eğitim alma planınız var, belki yargısal sorunlarınız ve konularınız var. Bunlarla alakalı özellikle bir tamamlanma sürecine girmiş olabilirsiniz ya da yeni başlangıçlar yapmış olabilirsiniz. Eylül ayı genel itibariyle retroların hakim olduğu, biraz daha durup yaşanılanları değerlendirmemiz gereken bir aydı. Ekim ayı ise gümbür gümbür geliyor. Tutulmalar süreci başlıyor. Artık yavaş yavaş retroların azaldığını gözlemleyeceğiz. Ekim ayı itibariyle. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Hemen hız kaybetmeden Ekim ayı yorumlarına şöyle bir göz atalım. 1 Ekim tarihinde... Venüs, Jüpiter karşıtlığı var. Venüs 2 derece terazi burcundayken Jüpiter'de 2 derece koç burcunda bulunacak. Haritanızda 3 ve 9 aksının hareketlendiğini görüyoruz. Burada duyduklarınız, aldığınız kararlar, seyahatler, e, yolda geçirdiğiniz zaman, yeni eğitimlerle alakalı kafanız biraz karışık olabilir. Belki birden fazla eğitim almak istiyorsunuz, hangisini tercih etmeniz gerektiğini bilemiyorsunuz. Belki çevresel ilişkilerinizle alakalı bazı iletişim sorunları ve problemleri yaşıyorsunuz. İşte burada abartılı tavırlardan, tutumlardan, duyduklarımıza inanıp hemen harekete geçmekten imtina etmemiz gerekiyor bu etkileşimle beraber. 3 Ekim tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür geçtiğimiz ay terazi burcunda retro harekete başlamıştı ve bu retro Başak Burcu'na kadar devam etti. Şimdi ise tekrar Başak Burcu'nun son derecelerinde Merkür Düz Seyri'ne geçiyor olacak. Ve burada özellikle 8. ev konularında Ekim ayının ilk haftasında ödemeler, mali tablo, gelecek gideceklerle alakalı sizi biraz daha ee, karar almaya zorlarken akabinde tekrar terazi burcuna 9. evimize doğru ilerliyor olacak. 9 Ekim tarihinde ise Plüto retrosu bitiyor. Plüto 26 derece oğlak burcunda tekrar düz seyrine başlayacak. Aslında Plüto retrosu gibi Uranüs retrosu gibi retrolar çok bariz bir şekilde hemen etkilerini hissettirmiyor gibi gözükebilir. Çünkü bunlar gerçekten çok ağır hareket eden gezegenler ve herkesin haritasına da bu süreçte temas edemeyebiliyorlar. Ancak Plüto dönüşümün ve değişimin gezegeni olduğu için uzun yıllardır sizin 12. evinizde ruhsal bir aydınlanma, belki büyük kayıplar, çöküşler, tekrar ayağa kalkışlar yaşadınız, küllerinizden yeniden doğduğunuz bir dönemi geride bıraktınız geçtiğimiz yıllarda. Artık yavaş yavaş da Plüto burcunuza geçmeye hazırlanıyor. Plüto'nun kova burcu geçişinden hemen sonra yeni bir çağ başlıyor olacak. Yeni bir döngü başlıyor olacak ve bu süreçte özellikle Plüto retrosu ile beraber bilinçaltınız, bilinç dışınız gün yüzüne çıkmış olabilir. Rüyalarınız, sezgisel mesajlar, gizli konular karşınıza çıkmış olabilir. Artık bu alanda yani biraz daha kontrolün zor olduğu alanda hangi noktalara temas etmeniz gerekiyor bunları daha iyi biliyorsunuz. Kendinizi dönüştürmeniz gerekiyor 2023'ün ortasına kadar özellikle bu etkileri artık çalışır vaziyete getirmeniz gerekiyor olacak sevgili Kova burçlarım. Ve 9 Ekim tarihinde aynı zamanda Koç burcunda bir dolunayımız var. 16 derece Koç burcunda meydana gelecek bu dolunay ve sizin e, 3. evinizde. Burada özellikle bu Dolunay'ın Şirol'la da kavuşumda olduğunu görüyoruz. Demek ki iletişim, yakın çevre, kardeşler, etrafınızdaki insanlar, anlaşmalar, görüşmeler, araba ile yapılan kısa mesafeli seyahatler, araçlarınız, size hizmet eden şeylerle alakalı bir kapanış, bir tamamlanma var. Belki uzun süredir gündeminizi meşgul eden bir konuda netleşeceksiniz bu aynı zamanda şironun da işin içinde olduğunu düşünecek olursak iletişim problemleriniz varsa yakın çevrenizde bunları şifalandırmak iyileştirmek adına çalışacaktır bununla beraber e, aynı zamanda kardeşlerinizle alakalı gündemler varsa bu konular şifalanıp iyileşebilir yine belki bir araç almak istiyorsunuz bu konuda at atılımlarınız var bunlarla alakalı da e, tamamlanmalar ve kapanışlar etkili olacaktır. E, artık bir takım kararlar alıyor ve yolunuzda o şekilde devam ediyor olacaksınız sevgili kova burçları. 11 Ekim tarihinde de Merkür artık terazi burcuna, retroya başlamış olduğu alana geçecek. Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber yeni şeyler öğrenmek isteyeceksiniz. Yeni eğitimler almak isteyeceksiniz. Belki yeni yollara girmek, seyahatlere çıkmak, bugüne kadar aşina olmadığınız alanlara yönelmek isteyeceksiniz. Bu süreçte belki yeni tanışmalar da yaşayabilirsiniz. Farklı coğrafyalardan, farklı görüşlerden insanlar ile de bir araya gelme imkanını getirebilir. 12 Ekim tarihi oldukça önemli bir tarih. Çünkü hem çok zorlayıcı gezegensel etkileşimler var hem de çok destekleyici görünümler var. Özellikle mars Neptün karesi ve merkür Jüpiter karşılığı bizleri biraz zorlayacak. Burada mali anlamda biraz daha temkinli olmanız gerektiğini söyleyeceğim. Risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Belki hemen bir aşka yelken açmak, hemen bir yatırıma dahil olmak gibi konularda kanma, kandırılma, dolandırılma etkileri olabilir. Durum pek de gördüğünüz gibi olmayabilir arkasında farklı bir neden, farklı bir gerekçe sebep olabilir. O yüzden bu alanlarda temkinli olun, hemen kendinizi açmayın, hemen kaynaklarınızı seferber etmeyin derim. Ancak aynı zamanda Güneş ve Satürn arasında da çok keyifli bir açı var. Burada da özellikle yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dava açmak, belki taşınmak, şehir veya ülke değiştirmek... Ee, yeni bir e, ruhsal yolculuğa dahil olmak gibi gündemleriniz ancak bu konuda da istikrar gösterebileceğiniz uzun süre boyunca sizinle beraber olacak yeni bir yolculuğa çıkabileceğiniz etkileşimler de aktif gözüküyor evet evet devam ettiğimizde 14 ila 19 Ekim arasında gerçekten çok keyifli etkileşimler var belki de Ekim ayının en keyifli zamanları Venüs, Satürn üçgeni, Güneş, Mars üçgeni, Venüs, Mars üçgeni burada heyecanlı, hareketli ama aynı zamanda kalıcı başlangıçlar destekleniyor gibi. Daha çok Terazi Burcu hattında, 9. ev hattında yaşayacaksınız. Yani sanki sizi heyecanlandıracak ama aynı zamanda bugüne kadar aşina olmadığınız bir yol. Belki farklı bir ülkeye taşınıyorsunuz, farklı bir şehre taşınıyorsunuz, belki çok farklı bir ilişkiye başlıyorsunuz. Belki sosyal medyaya giriyorsunuz, belki e-ticarete başlıyorsunuz, belki e yeni bir ruhsal yolculuğa giriyorsunuz, yeni eğitimler alıyorsunuz, belki üniversiteye başlıyorsunuz. Ama e burada sizi heyecanlandıracak ve yolun sonunun tam olarak nereye ulaşacağını bilmediğiniz bir süreçten bahsedebiliriz açıkçası. Ancak akabinde 20 Ekim civarında Venüs'ün ve Güneş'in da kareleri var. Burada özellikle tekrar tekrar bilinçaltınız, korkularınız, kaygılarınız, geçmiş fobilerinize yönelirseniz kaybedebileceğinizi gösteriyor. Yani bilinç dışınızı kontrol edebiliyor olmanız lazım. Burada zaman zaman hayatımızda güzel şeyler olsa bile bizi alıştığımıza çekmeye çalışan bilinçaltımız onu o şekilde görmememize sebebiyet verebilir. Dolayısıyla burada... Biraz daha bilinçaltı ile alakalı çalışmalar yapmak ve geçmiş konuları bu konulardan münferit tutmak önemli olacak gibi gözüküyor. Evet devam ettiğimizde 23 Ekim tarihinde Satürn retrosu bitiyor. Hepimiz derin bir oh çekebiliriz. Satürn burcumuzda retro hareketteydi. Bu süreçte tabii ki e, siz de oldukça zorlanmış olabilirsiniz. Zaten satürn burcunuza geçtikten sonra çok daha olgunlaştınız, çok daha disiplinli bir hale geldiniz. Kafanızda birçok şey netleşmeye başladı. E, burada satürn retrosu ile beraber kontrolden çıkan kaderin direksiyonunda e, sizin hakimiyet gösteremediğiniz alanlarda acaba sizin tesiriniz ve etkiniz ne kadar oldu? Bunları gözlemleyebilmiş olmanız lazım. E, hayatınızın gerçekten e, sorumluluğunu alabildiniz mi? Yeterince çabaladınız mı? Yeterince mücadele ettiniz mi? Bu konularla ilgili Satürn tabii biraz e, zorlayıcı sınavlar verdi hepimize. 23 Ekim tarihinde de e, Venüs, Güneş Akrep burcuna geçiyor. Demek ki artık yavaş yavaş Ekim sonu itibariyle hani geleceğinizi kontrol altına almak adına bazı adımlar atıyor olacaksınız ve hoş e, teklifler ve Gündemler de karşınıza çıkacaktır. Zaten 25 Ekim'de tutulmalar sürecini başlatıyoruz. Ve Akrep Burcu'nun bir derecesinde Venüsiyen bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulması hem güney Ay düğümü yönünde hem de Venüsiyen bir tutulma ve haritanızın tepe noktasında. Demek ki Artık bir şeyler tamamen değişiyor sevgili kova burçlarım. Toplum önündeki duruşunuzla alakalı değişimler ve güncellemeler var. Belki meslek değiştiriyorsunuz, belki evleniyorsunuz, belki boşanıyorsunuz, belki istifa ediyorsunuz veya emekli oluyorsunuz. Belki büyük bir kitleye kendi hayatınızla alakalı değişimleri aktarıyorsunuz. Ama her ne oluyorsa özellikle çok kadarsel ve Geçmişle bağlantılı, belki geçmişten bugüne kadar emek verdiğiniz zaman tam da karşılığını alamadığınız veya tam da olsa da olur, olmasa da olur şeklinde baktığınız bir konuda. Artık destekleniyorsunuz, ee, sahne sizin, ee, spotlar sizin üstünüzde yanıyor ve artık bu kadarsel karar bir şekilde alınıyor gibi gözüküyor. 27 Ekim tarihinde Retro Jüpiter balık burcuna geriliyor. Ee, Jüpiter'in balık burcuna gerilemesiyle beraber... Özellikle e, Jüpiter Koç burcuna geçmeden hemen önce yani Mayıs ayından hemen önce yaşadıklarımız tekrar gündeme gelebilir. Nisan ayına şöyle bir göz atabilirsiniz. E, Mali konularda belki bir takım fırsatlar çıktı karşınıza. Belki bazı iş teklifleri, bazı ek gelir imkanları. Bunları değerlendirebildiniz mi? Yoksa biraz e, tembellik mi ettiniz. Bunlarla alakalı aslında Jüpiter ikinci bir şans getirecek. Yıl sonuna kadar da etkili olacak bir görünümden bahsediyoruz. Evet 27 Ekim'de aynı zamanda Merkür Plüto karemiz var. Merkür Plüto karesi özellikle iletişimde çok sert ve keskin olmamamız gerektiği noktasında bizi uyarıyor. Burada 12. ve 9. ev bağlamında yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa çok daha dikkatli olun biletler, rezervasyonlar, görüşmeler, pasaport, vize işlemleri vesaire bu alanlarda bazı sıkıntılar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda çok uzaklarda kalan insanlarla veya farklı görüşlerde olduğunuz insanlarla kurmuş olduğunuz diyaloglarda yanlış anlaşılmalar olabilir, konu farklı yerlere çekilebilir. Kim alttan almak istemeyebilir ve sonuçta tabii ki ikili ilişkilerimiz bozulabilir. O yüzden daha sakin kalmak yerinde olacaktır. 29 Ekim'e geldiğimizde Merkür de Akrep Burcu'na geçiyor ve artık sahne sizin dediğim gibi kendinizi ifade etmeye gerekli görüşmeleri yapmaya başlıyorsunuz. 30 Ekim tarihinde meşhur Mars Retro'muz başlayacak. 25 derece İkizler Burcu'nda başlayacak bu retro hareket. Ee, ve sizin haritanızın 5. evinde zaten e, 2023'in Mart'ına kadar da burada ilerleyecek. Aşk hayatınızı hareketlendiriyor, çocuklarla alakalı gündemleri tetikliyor, risk alma eğiliminizi artırıyor. Ancak şimdi e, rodentide ilerlemek zamanı. Burada bilhassa 20 Ağustos'tan sonra aşk hayatınızda yaşamış olduklarınız, çocuklarla alakalı gündemler, belki cinsellik, Gebelikle alakalı konular, belki spekülatif yatırımlar veya spekülasyonlarla alakalı konularda neler yaşadınız, e, neyi yapmasanız daha doğru olurdu veya hangi konuda yavaş ilerleseniz daha iyiydi. Bunları da değerlendirmek adına çok iyi bir süreç. Yeni yıla kadar da etkili olacak ama yeni yatırımlar, e, çocuk sahibi olma alakalı girişimler, özellikle tüp bebekle alakalı gündemleri olan kova burçları varsa... Lütfen 2023 sonrasını değerlendirsinler çok daha verimli olacaktır. Ama bir plan program yapmak adına güzel bir süreç ancak eylemsel enerji için çok daha akışta ilerleyemiyoruz. Bir tıkanıklık, bir yavaşlık, bir gecikme enerjisini Mars retrolarında hissedebiliriz. Eski aşklar tekrar gündeme gelebilir bu süreçte. Özellikle sizin için ve burada aşk karmalarıyla alakalı gündemlerde karşınıza çıkabilir sevgili kova burçlarım. Evet Ekim ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkürler. Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Yine iletişim ve danış Instagram opikusastroloji ve opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.